Arkadaşlar bu videoyu çekme gerekliliği nereden doğdu? Kardeşlerimizden bir tanesi bir ricada bulundu. Ben LED televizyonunun üzerindeki barları söküp LED'leri dışarıda çalıştırmak istiyorum. Nasıl çalıştırabilirim diye sordu. LED konusu ile ilgili oldukça fazla soru geliyor. Meraklı olan arkadaşlarımız da var. O zaman anlatalım diye düşündüm ben de. Şimdi arkadaşlar bu bir 32 inç LED panelin İki tane led barı. Şöyle duruyor sizin televizyonunuzun içerisinde. Ledler bu bar üzerinde seri bağlıdır. Bu bar üzerinde de seri bağlıdır. Ve bu iki led barda bu pertinak sayesinde Bunlar da birbirine seri bağlıdır. Yani şurada görmüş olduğunuz kırmızı ve siyah kablo ile yani artı ve eksi ile beslenir. Şu artı hattı, artı şurada gördüğünüz hattan yukarı kadar gelir. Bu pertinaksın ledlerin üzerinden dolana dolana her bir ledin üzerinden dolanır, tekrar geri döner. Ortadaki hattan aşağı iner, öbür led barın içerisinde, bütün uca kadar gider, orada diğer led barların üzerinden, yani gerilim karşılığını bulduğunda her bir led çipi tek tek yakar arkadaşlar. Biz de bunu ışık olarak görürüz. Peki ortadaki bu mavi kablo ne işe yarıyor? O bir köprü, ben bunu bilerek size bir şey gösterebilmek için yaptım. Aynı zamanda şu videomuzda izleyeceğiniz gibi voltaj farklılıklarını da sizlere aktardım. Gelin bir de bunları görelim. Şu an bir kontrol edelim hemen. Bakalım neyimiz varmış. Burada bir 18.88 yani bir adet 19 voltumuz var. Burayı kontrol edelim. Burada bir 67 voltumuz var. Şunu kontrol edelim. Burada bir 38 voltumuz var. Aynı zamanda şurada da bir 48 voltumuz olması lazım. Evet burada da bir 48 voltumuz var. Eğer istiyorsak arkadaşlar 87 voltumuz da olacak. Bunu da zaten ledlerde birazdan ledlere enerji verdiğimizde sizlere göstereceğim zaten 87 volt verdiğimizde de her bir değişik voltajı verdiğimizde led barlarında bize değişik tepkiler verdiğini göreceğiz zaten. Hemen kontrol edelim. Evet. Bunları da gördüğümüze göre. Şimdi voltaj olarak nelerimiz var elimizde. Hemen bir bakalım. Neler demiştik. Burada bir 67 volt gördüm. Burada bir 19 volt gördüm. Burada bir 38 volt gördüm. Buraya bakalım ne varmış. Evet burada da Orada da bir 48 volt gördüm. Şimdi önce 18 voltta başlayalım. İki şerit arkadaşlar seri demiştik. Bu köprü ne işe yarayacak? Ben bunu bağladığım zaman biz bu şeridi iptal etmiş olacağız. Yani enerjiyi sadece bu led bara yönlendirmiş olacağız. Hemen uygulamalı gösterelim. Ben önce 18 voltun eksisine bunu bir bağlıyorum. Şuradan da Önce bir 18 volt veriyorum. 2 led barda da hiçbir şey olmadı. Köprüyü kısa devre edelim. Tek led barda da hiçbir şey olmadı 18 voltta. Peki 18 voltu bırakalım. O zaman bize ne lazım? Bir 38 volt deneyelim. 38 volt verdim. Yine 2 ledde de herhangi bir şey yok. Peki bypass edelim bakalım tek led yakabilecek mi? Evet 38 voltumuz tek LED'imizi yaptı arkadaşlar. Dikkat ederseniz tek şerit yani soldaki şerit yanıyor. Sağdaki yanmadı. 38 voltta durum bu. Peki bir kademe daha yükselelim. 48 volta bakalım. Verdim 48 volt. Yine iki LED'imiz de yanmıyor. Tek yine bakalım arkadaşlar. Bypass ediyorum. Evet yine sol şeridimiz yandı. Ee, ama dikkat ederseniz daha parlak yanıyor. Peki. 48'den vazgeçtik. O zaman bir kademe daha yükselelim. 67 volta gidelim. Şuradan 67 volt verdik arkadaşlar. Bakın bu sefer iki şeridimiz birden yandı. Şimdi hemen bir hatırlayalım. 18 volt verdik. İki şerit yanmadı. Teki de yanmadı. 38 volt verdik. İki şerit yanmadı. Teki yandı. 48 volt verdik. İki şerit yanmadı. Yine teki yandı ama daha parlak yandı. 67 volt verdik. İki şeridimiz birden yanıyor şu an. Yani led barlarımız artık çalışıyor. Peki, bypass edersek nasıl olacak? Bir görelim. Bakalım. Evet, 67 voltta tek ledimiz. Yani sol led barımız yine gayet sağlıklı bir şekilde yanıyor. Peki bu bize ne anlatıyor arkadaşlar? Hemen şöyle izah edelim. Bir voltaj eşiği var. O voltaj eşiğini aşmadığınız sürece led barlarınız aktif hale gelmeyecektir. Şimdi bu led barlar o zaman ne oluyor da bize ses var görüntü yok arızasına sebep oluyor. Arkadaşlar her bir çipin kendine ait çalışma voltajı var. Gelin bir örnekleme yapalım. 5 volt olsun 10 tane de led olsun burada. Siz buna 48 volt verdiğinizde çünkü dimming voltajı var arkadaşlar biliyorsunuz. Nedir bu dimming voltajı? Nasıl ki biz led televizyonlarımızda arka aydınlatmasını düşük, orta, yüksek, çok parlak şeklinde yapabiliyorsak Bakın brightness dediğim aydınlatmadan parlaklıktan bahsetmiyorum. Arka aydınlatmadan yani ledlerin ne kadar parlak yanacağının ayarından bahsediyorum. İşte burada az önce görmüş olduğumuz da bu. 10 tane ledimiz var. 5 volttan ben 50 voltu verdiğimde led barların hepsi yanıyor. Peki bunlar birbirine seri olarak bağlı olduğuna göre Buradaki çiplerden bir tanesi eğer yanmaz ise Yani açık devre olursa Biz nasıl bir sonuçta karşılaşırız Seri olan devrelerde Açık devre olduğu için devre tamamlanamayacağından dolayı Hiçbirisi yanmaz Eğer bu bir paralel bağlantı olsaydı Ledlerin hepsi 5 volt olsaydı Biz buraya 50 volt değil 5 volt verirdik. 10 led'in hepsi birden yanardı. Ledler arıza yaptığında arıza yapanı sönerdi sadece. Ama bunlar seri bağlı. Seri bağlı olduğu için çiplerin bir tanesinin arıza yapması sizin ses var görüntü yok arızasıyla karşılaşmanız için yeterli oluyor. Şimdi ben aynı zamanda bir de şunu deneyeceğim. Yüksek voltaj vererek aslında şu an sağlam bunlar görüyorsunuz. Bunların Arıza yapmasını sağlamaya çalışacağım şimdi. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet. 87 voltumuzu ayarladık. Şimdi 2 led barımıza birden bir de 87 volt verelim. Bakalım 87 voltlu sonucumuz ne olacak? Oo, gayet parlak. Gayet başarılı. iki şeridimiz birden yanıyor. Gördüğünüz gibi. Şurada bir adet fremiz var. Bozuk olan çipimizle ilgili. Şunları kaldırayım. Kafa karışıklığı yapmasın. Bypass geçiyorum arkadaşlar. Bakalım tek başına 80 volt tek bir led bara binince ne olacak? Bakalım. Arkadaşlar yanıp sönüp bazı uyarılarda bulunuyor. Dikkat edin lütfen. Evet, flash atıyor. Şu an güç kaynağı koruma alıyor arkadaşlar. Eğer benim güç kaynağım koruma alıyor olmasaydı yani protection mod denilen o protokol devreye girmeseydi bu çiplerden bir tanesi çok rahatlıkla yanacaktı. Peki biz nasıl bir yük yaparız o zaman? Bunun üzerine onun da kolayı var aslında. Şöyle bir adet krokodili alırız. Yükü arttırırsak Mesela çip iptal ederiz arkadaşlar. Biz çip iptal ettikçe evet buyurun. Bakın bir tane led arıza yaptı. şu an. Bakın buradaki sağlamdı, arıza yaptı. Şimdi buradaki de oh, elin yandı. Yanıp sönmeye başladı. Evet arkadaşlar, voltaj dengesizlikleri ve bakın tek tek bütün çiplerin gittiğini görüyorsunuz. Sol tarafa bindi bütün yük şu an. Elim acayip yanmak üzere şu an. Bakın hep iptal durumunda baya baya buradaki çip iptal oldu bakalım en üsttekine hafif kokular geliyor hangi çipi iptal edebilirsem evet alttaki şerit led de gitmeye başladı arkadaşlar sol taraf kokular geliyor renkleri de... al Renkleri de değişmeye başladı. Şu an arkadaşlar overload dediğimiz durum mevcut. Yani aşırı yükleniyoruz. İşte bir led bar arzası nasıl oluyor? Böyle oluyor arkadaşlar. Televizyonlarımızı aldığımızda arka aydınlatmayı ne kadar biz en yüksek yaparsak ısı oranı o kadar yüksek olacak. Ne kadar fazla ısınırsa ne kadar çiplerin üzerinden akım geçerse arıza olasılıkları o kadar yüksek olacaktır. 87 voltta arkadaşlar iki adet led barın ne hale geldiğini gördünüz. Tek tek gidiyor çipler. Zaten üstteki e, gitti. İşte eğer e, televizyonların üzerindeki besleme kartlarında işte bu akımı algılayıp da çünkü o besleme kartları bu led barlara göre dizayn edilmiş besleme kartları arkadaşlar. Ee, ancak şeyler öyle değil. Benim şu an güç, kullandığım güç kaynakları öyle değil. Ee, ben Allah ne verdiyse mantığında yükleniyorum buraya. Ama bu led barlar yani televizyonun besleme kartı o şekilde çalışmıyor. Ve onu dizayn eden mühendisler onu o şekilde ayarlıyorlar. Ee, belli bir akım ve belli bir voltaj değeri var. O akım ve voltaj değerinin üstünde veya altında olduğu durumlarda arkadaşlar sistem kendisini kapatıyor. İşte böyle led bar arızası nasıl oluyor derseniz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Led barı arkadaşlar 18 volt, 38 volt, 48 volt, 67 volt ve 87 volt da bunları denedik. Şimdi bana led barı televizyondan çıkararak nasıl çalıştırabilirim diye soran sevgili kardeşim'e söylüyorum. İşte bu şekilde şu görmüş olduğunuz güç kaynaklarıyla bakın burada gördüğünüz güç kaynaklarıyla benim kullandığım adaptörler arkadaşlar 2 amper 3 amper hatta 48 voltluk bir güç kaynağı var 380 mili amper yalnız kullanacağınız led barın özellikleri kullanmanız gereken güç kaynağının ne olduğu ile ilgili en önemli belirleyici etkendir öncelikle hangi televizyondan nasıl bir led bar çıkarıyorsunuz hangi de yani hangi parlaklıkta kullanacaksınız ona göre mutlaka değerlendirmeniz lazım her bir led çipi mutlaka kendi voltaj özür her bir led çipi mutlaka kendi voltaj ölçüsünde değerlendirin ve o şekilde hareket edin arkadaşlar İşte 11 tane var bunun üzerinde yaklaşık 2.5 ile 5 volt arasında diye değerlendirebilirsiniz ama tekrar ediyorum led barı üretici firmanın kullandığı çiplerin çalışma voltaj aralığıdır etken olan benim söylediğim montaj aralıkları değildir ben farazi bir bilgi paylaşıyorum burada burada bu led bar üzerinde 11 tane çip var biz bunu 48 voltla ikisini birden yakamadık 67 voltla yaktık e 67 voltu o zaman şöyle bir mantık yürütün 67'yi 2 e, özür dilerim 22'ye böldüğün arkadaşlar çıkacak olan sonuç bu ledlerin ortalama çalışma voltajı olacaktır. Eee uygulama ile ilgili merak ettiğiniz soruları olursa yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Görüşmek üzere.